Bir karakter daha kolekte geldi bir arkadan bir şey var. Abi iki tane karakter art ardı ardına geldi. Mükemmel. Mükemmülitesi. Üstat Kral Giovanni, Vincenza ben Belamram bir güzel birlikte Brawl Stars'ta yeni sezon, yeni Brawl Pass'i etkinleştirir satın alacağız yani. Şu anda ön... öncelikle önceki sezonun ödüllerini alacağım. 14 den itibaren hepsi var. Baştan neden bıraktım bilmiyorum işte 14'ten hepsi var 178 tane taşımız var Şurada başta 10 tane elmasımız var onunla birlikte satın alabileceğiz şu anki sezonu o zaman laf uzatmadan başlıyoruz önceki sezon ödüllerini almaktan şurada 10 tane taşımızı aldık şu an 188 tane oldu ve hızlı bir açılım yapıyoruz bir tane karakter çıkarmaya hedefliyorum burada bu benim yani hesabım yan hesabında fazla şey değil yani bayağı bir boşta karakter var. Orlardan karakterin geleceğine inanıyorum. Dokuz falan çıkması gereken karakter var. Evet buradan bir yıldız gücü geldi. Ve bir tane daha yıldız gücü geldi. O güzel. Rico'ya da geldi. Şu an iki tane yıldız gücümüzle yola devam ediyoruz. 20 tane taşımızı verdi. Yine bir büyük açtık ve... Güzel güzel güzel. Neden normal hesabımda açmadım diye soracak olursanız. Çünkü oyuna para yatırmıyorum abi. Bir o hesaptan açıp bir bu hesaptan açıyorum Şurada bir yan şey nerede lan o Yeni bir tane şeye karakter çıkarmıştım Max yeni gelmişti bu hesaba Heh. Bak bir level Herşey Max'e basacağım Evet Şu Mega'dan yine bir şey çıkar diye umut ediyorum Büyükten bir şey gelmedi Ver oğlum tane 5 tane verdi bir şey geliyor mu Geliyor mu? Demek altı gelmesi gerekiyormuş. 5 tane ekmiyormuş. Bunu anlamış olduk. Şu an güzel, güzel, güzel. Kaç oldu? 30 daha 34'teyiz ve bayağı bayağı ilerledik. Şunlara basayım bari. Ne biçimde haraldılar lan? Yetişemiyorum. Yani para? Abi parayı biriktiriyoruz da. Aha. Evet pimi de yıldız uç vardı şu an üç tane yıldız gücünü çıkardık ve yola ola devam ediyor derken bir şey vermedi Ama şunu da yapıştıralım gitsin ya 18 biti yapıştırıyorum bu seferde Arkadaşlar hesabınızı fulllemek için en güzel taktik Size güzel bir taktik veriyorum şu ara yerde Alıyorsun abi bir savaşçıyı Bak şu an kaç tane savaşçı yıldız gücünü ulaşmış durumda alıyorsun bir tane karakteri Hemen basıyorsun abi direkt bir karaktere yoğunlaşıyorsunuz Onun 9 evvel yapıyorsunuz Böyle böyle yaparsanız hesabınız daha çabuk fullersiniz Diye düşünüyorum bu benim yan hesabım fazla şahamama rağmen Baya baya iyi bence hopalarına bakmayın siz bunda fazla oynamıyorum Diğer hesabımı bilen bilir yani Nerede her şey full sadece yeni bir spike gelmiyor Oyunun başından beri oynuyorum bu spike gelmiyor bana hiç Bu hesaba da gelmedi ona da gelmedi ve şu yeni gelen şey buff miydi adı neydi bu A karakterin adı köpeğin o yok alacağız onu da inşallah zamanı geldiğinde mutlaka onu da yakın zamanda çıkarabilirim çünkü hesapta çıkacak başka karakter olmadığı için çıkacak yani kaçarı yok o hesaba bu hesaba çıkarma bilmem bu hesaba an çıkmaz şu an 30. kademeye gelmem lazım onu başka bir videoda yaparız Hadi abi aha bir şey geliyor ne geliyor hadi bakayım ver bir karakter Ver abine bir karakter Aksesuar verdi Neymiş efendim şöyle adımız ne gerek var Bu ilk aksesuarlar bazen böyle saçma sapan Gereksiz sadece var olmak için yapılmış Aksesuarlar diye düşünüyorum ben Çok seçmeyin. Olması da olur Baya taşımadı o değildi. 238 tane şu an taşım var bir 10 tane daha verdi Güzel güzel Başka bir şeyler vermek istiyorum Maxi e. Çok değişik oldu bu Maxi e verdim Bir tane daha bir şey geliyor evet neyi veriyorsun abi söyleyeyim Byron ve geldi Byron Güzel Evet şu an bir karakteri çıkardık 3-4 tane yıldız güç çıkardık bir tane aksesuar çıkardık Güzel yani mükemmel gidiyoruz Şu hesapları topla açım ve bir şey daha geliyor şu anda Kutuları topla açarsanız daha çok verimli gibi geliyor bana Bilmiyorum Evet bir aksesuar daha çıkardık Riko bugün coşturuyor abisi Şu 500 taneyi kime doşlayalım birader Bayron birader Bayron yeni geldi Bayron abimize verelim rozet paketimizi de alalım. Yolumuza bakalım. Şu anda etkinleştiriyorum. 250. 9. Lan oğlum bir taşım. 2 sort olsun. Alayım bana lan o kademe artı? Şu an 10 kademe artılı alıyorum ben bunu. Neden? Çünkü mallık yapacağım. Alacağım. Ama alacağım. 250. 249 tane taş, 250 taşı. 250 taş veriyorum. Ne lan bu? Market ne bir şey mi satın satayım Evet. 249 tane Basıyorum ve geçiyoruz. Allah al, Allah al. Hasan, ay niye yanmıyor? Bu da istemiyorum. Evet istiyorum. İkizlir dosttan taşmam. Basıyorum. On kadime ne işime yarayacaksa. Evet evet çok teşekkür ediyorum. Tamam kardeşim çekilebilirsin. Evet şu anda D4. Darling, darla abimizin skini gayet hoş güzel değişik bir skin şunları da açalım mı açalım önce hani direkt 30 kademeye gelip şu neymiş bunun adı rafı rafa alabilirdik ama öyle bir şey yapmayacağım onu diğer hesaptan alırım diye düşünüyorum buradaki açılıma devam edeceğiz sonra bir darilin skinli bir bakalım nasıl bir şeymiş bu hesabı da bayağı bir fullleyeceğiz gibi bir şey gelmedi şuradan taşlarımızı toplayalım Evet bir yıldız gücümüz daha geldi kaç oldu bu 5 mi oldu abi bayağı bir çıkardık Gayet güzel gidiyor Bir karakter daha collect'e geldi ve arkadan bir şey daha geliyor abi bir şey daha geliyor Abi iki tane karakter ardı ardına geldi Mükemmel Mükemmel ötesi İşte bu ya aradım açtım bu ya ben de bir şey bilmiyorum kardeşim. Ben bu oyunda bir bir şey görmediysem yani. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Şu sandıkları topla içine aga. Sandık mı, kutu mu, neyse artık topla açın. bak Bunları dinleyin. Taktik maktik yok abi. Sadece toplayacaksın bu kadar yani. Sonra yok karakter çıkmıyor, yok olmuyor, yok bu olmuyor. Süpersel ayrımcılık yapıyor. Yok bilmiyorum kaç kutuya geldim, yine bir şey vermedi falan filan diyorsunuz. İki garağa daırdın çıkalım. Daha ne yapalım ya? Evet. Şu anda doğu san şey gözüküyor bak. Neden acaba? Şu an yıldız güçlerimiz. Bir tane buna yıldız gücü geldi. Bakalım başka. Ondan sonra Shelly'e gereksiz bir aktuar geldi. Tamam gözükmesin şu önlerimi sevmiyorum. Darlene skin geldi. Darlene skini güzel ve an yıldız gücü geldi. Boya boy yıldız gücü gerçekten hoş. Çok güzel. Seviyorum o yıldız gücünü. adam donduruyor. Evet Rico'nun yıldız gücü geldi. Bu beni çok mutlu etti. Karşı şey rakibi olarak geldiğinde Rako gerçekten insanı çıldırtıyor Mr. P üç tane karakter çıkarmışım he İyi iyi iyi güzel Oho parama bak lan paraya bak 5786 var şimdi gideceğim ee, Yine bir karakteri coşturayım ben bu yaptığımız söyle yapalım Darla yapalım Darla abimizin Şuradan skinimizi hemen değiştirelim hoppa güzel Tamam Darla abimiz şu anda 9 level Yıldız gücünü bekliyor ve güzel bir karaktere daha basmak istiyorum Tik kalsın diğer hesabımda basamadığım karakterleri basmak istiyorum diyeceğim de da hepsine bastım yani Basmadığım bir şey yok Gidiyorum parayla Marketten yıldız güç alıyorum bir ye basacağım Yıldız gücü çıksın buna da Şuan ne kadar param aldı bilmiyorum Buna bassam yetmez 8 level dolanım var mı Bu altıymış ya Uh, tike basmak zorundayım şu anda ama da basamıyorum. O zaman o zaman o zaman yapacağım tek bir şey var. Naniye basmak niye naniye basıyorum diye sorarsanız sormayın boş verin gitsin. Şimdi Darly abimizi alalım biz sahaya çıkalım. Bu skinle değil tabii ki öbür skin. Var abi şu skinini çok güzel. Şu anda gror skini gayet hoş mekanik. Sarvos çağından gelen bir skin vesaire sahaya inelim bakalım zengin youtuber abilerimizden kaç tanesi şu karakteri almış şu iti köpeği almış olabilir bakalım vardır yani ille birileri denk gelir ama düşük kupa da olmam lazımdır e, aynen düşük kupa. ben bir şeye geçeyim abi düşük kubalı bir karakter alayım ille birileri denk gelir de o ateşçi güzelmiş var. şuna bak şey atıyor böyle garip bir şey atıyor evet Bildirimlerde geliyorum. geliyor. Ateş şey baya güzel lan. Sanki böyle bir animasyon yavaş gibi ama yani güzel güzel nasıl tegerleniyor bir? Yani hiç bir değişiklik bu. Şu ortaya gidebilsin diyeceğim. Ya benim kaçmam lazım benim kaçmam lazım burada. Kestiler hapsi. Güzel bir sikim, gayet güzel bir sikim. O zaman şöyle yeni gelen karakterlerden herhangi birini alalım abisi. Mr.P'yi alayım. Ben misaya çıkayım. İlla dediğim gibi o karakteri alan birileri vardır. Bir şey yapalım. Görelim bakalım nasıl bir şey sağda. Zaten denemişsiniz de siz de deneyin. Yani yıldız gücü şeyi Ultisi değişik bir şey. Yani alışla gelmişin dışında bir meteor gibi bir şey düşüyor oradan bir kalkan gibi bir şey düşüyor. Yani iksir gibi. Onu alınca bir daha güçleniyormuş. Yani öyleymiş. Şöyle etrafı dolaşmak istiyorum varsa öyle birisi. O adamlar beni deşecek ara yerde. Salla peşimi. Oğlum salın lan. biz de arada nuk gibi Gelme kardeşim gelme git. Neyse Allah tanıdıklar var ya. Allah tanıdıklar. O da öldü. Teşekkürler. Hepsi ölüyorum. Tamam ölün siz. Evet şu anda rastlayamadık. Şu an zengin abilerimizle karşılaşamadık daha. İnşallah karşılaşacağız yakın zamandır. Şöyle geçelim geçelim. Bir kez daha oynayalım. Tekrar oyna görevimiz görevler de var burada. Görevlerimiz de yenilendi. Gayet yeni ilerleriz. 30. kademeye hızlı hızlı ilerleriz diye düşünüyorum. Bu aralar bu hesapla oynayacağım. Bu hesabı coşturacağım biraz. Biraz biraz. Diğer hesabı ne yaparım bilmem gayri. Etrafa e bakıyorum var mı diye o şeyde Görünürde yok Olsaydı zaten Normal bir noob olmazdı iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum Şu an orta bir yerde savaşıyorlar o onunla mutluyum Ya şöyle mallar Bizim mallar Mustafa tutmuyor değil Şu Şunun yanına geçeyim o salak ona vursun Otomatik basıyor dur Ot sonuçta La kaçma Onu da alırsan Onu da aldı valla Seni kesinlikle görmedim Seni kesinlikle görmedim Öldün Çık Son kişi Son kişi Burada Carl var hadi Carl abi bize Darlıyor abimiz. Vur lan aslanım ve o adam öldürdü. Şöyle yakına atayım. Baba nasıl vuruyor aslanım aslanım. Hey küçük bir adam öldürdü seni. Utan kendinden utan utanmaz herif. İki level yaptık bir tane de her şeyi açtık tamamdır abisi. Artık gurumedik. Gururuz diye tahmin ediyorum ama denemek isterim yani bir, bir deneyelim şu adam, Şu adamı bir deneyelim Şimdi bir dakika Hmm Diyor ki yıldız gücünü aldığınızda diyor Bu ultisi yere düşerken ne kadar hasar veriyor bilmiyorum ama daha fazla hasar veriyor artık bin daha fazla hasar veriyormuş şimdi göstereceğim şimdi bin bin vuruyor şöyle bir şuraya atayım ya, dız gücüne band dedi bin vurdu kaç vurur? yine test edeceğim yine bin vuruyoruz evet o şeyi aldık küçüğü bak al bir şey aldık ve 1200 durmaya başladı bir de sekiyor bunun şeyi mermisi rico gibi sekiyor He. şurada bir yerde de deneyeceğim böyle zaten sekiyor sağa sola da yani duvardan ardı ardına sekebilmesi önemli bence Oradan yaparken bunu niye düşünemedim ben Şöyle yapsam Evet Böyle böyle böyle secure Lan dur be al beynine Ve Galiba bitmiyor sonrasında bu Benim şu an anladığım kadarıyla öyle cümle ben oynamıştım biraz böyle bitmedi böyle sınırsız gibi bir şey oluyor Bir kere aldık mıydı full güç devam Bir daha ye beynine Öyle. Evet şu anda alamıyoruz zaten aldığımız için. Böyle bir şey. Lan dur. Galleş. Şöyle atalım. Bir daha atalım. 3 2 1 bir daha atalım. Bir daha. Bir daha. Çok güzel. Çok böyle zekli böyle Sınırsız atış gibi bir şey. Evet böyleydi. Evet arkadaşlar video beğen liseniz kanala abone alıp